Merhabalar Efendim hoş geldiniz Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ödemden bahsedeceğim ama ödemin bildiğiniz noktalarından kısa bilmediğiniz noktalarından ise biraz daha uzun bahsetmek istiyorum Çünkü bu konu oldukça önemli önce tanımıyla başlayacağız nedenlerinden kısa bahsedeceğiz ama asıl işin temelini size anlatmak istiyorum bu konuda dikkatinizi çekeceğim bazı konular olacak su birikimi demek ödem sıvı birikimi de diyebilirsiniz buna. Burada esas olan konu suyun vücudumuzda nasıl işlendiğidir. Küçük bir ipucu vereyim size. Bacağınızda bir şirk var. Parmağınızla dokunuyorsunuz. İz kalıyor ve sonra iz kayboluyor. Eğer iz kaybolmanın süresi uzunsa veya kaybolmuyorsa o zaman bacağınızda bir sorun var demektir. Bunu böyle değerlendiriniz. Bana çok sayıda soru geliyor. Vücudumda ödem var. Ödem bende kilo yapıyor, bacaklarımda ödem var. Ödem söktürücü ilaç kullanmak istiyorum. Hatta vücut geliştirme yapan arkadaşlar da bunu söylüyorlar. Onun için hazırladım bu videoyu. Kadınlarda ödem ve özellikle adet döneminde ödem ve kiloyu bir sonraki videoya bırakalım. Kısa bir video olacak. Orada bu konuya değiniriz. Ödem basitçe lokal bölgesel olabilir veya genel olabilir. Lokal bölgesel olması daha iyidir. Genel olması ise daha sıkıntılıdır. Yani ayağınızı burktuğunuz zaman bileğinizde oluşan şişliği ya da kafanızı vurduğunuz zaman oluşan şişliği tahmin edin. İşte ödem lokal bir hadisedir. Bunun yanında enfeksiyon, alerji, kalp etmezliği, karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği ki doğal bu, sıvıyı atamıyoruz ve birikiyor. Bunun yanında gebelik. Toplarda mar yetmezliği, toplarda tıkanıklığı, varislerde, bacaklarda lokal ödem olabilir. Bir de lenfödem var. Lenf kanalları tıkandığı zaman ortaya çıkan tablo. İlaçlardan özellikle ibuprofen ve naproxen, bizde çok tüketilen ilaçlar var. Bunlar da ödem yapabilir. Şimdi gelin işin aslına. İnsan vücudunun yüzde su biliyorsunuz. Kadın erkekte biraz fark ediyor, yağ oranına bağlı olarak. Demek su nerede bulunuyor? Su vücudumuzda her yerde, kanın içinde var. Bir de hücrelerimiz sıvının içinde yüzüyorlar ve kendi içinde de hücrelerin su var. Örneğin hücre içindeki sıvı toplam sıvı hacmemizin 2 bölü 3'ü, hücre dışındaki ise 1 bölü 3'ü. Bakın bu 1 bölü 3'ün içerisinde kan da var. Hücreler kendi içlerinde sıvının büyük bir kısmını tutuyorlar. Dışarıdaki suyla da ilişkileri var ve oraya da kandan bir geçiş var. Dolayısıyla... 3 bölüm, hücreler, hücreler arası bölüm ve kan diye düşünebilirsiniz. Kanın biliyorsunuz sıvı kısmına plazma adını veriyoruz. Ve bütün vücudumuzdaki ödem sıvı dengesinin gerçekleştiği yer işte burası. Yani kapiller dolaşım, kılcal dolaşım. İşte kalpten kanı gönderiyoruz atardamarlarla damarlarla en uca gidiyor. Oradan kılcal damarlardan tekrar geri geliyor kalbe. İşte bu hadisenin ödem mekanizmasının icra edildiği yer bu kılcal damar sistemi. Dolayısıyla kılcal damar sisteminin nasıl çalıştığına biraz bakalım. Biraz hafif tıp yapalım isterseniz. Bakın bu güzel şekil. Bir tarafta kırmızı atardamarlar, bir tarafta toplardamarlar var mavi. Arada da kılcal damar sistemi var ve hücrelerin yüzdüğü ile geçiş sağlıyorlar. Bu işin olayının düzenlendiği yer. Tabi atardamarlarda bir sürü madde var. Besin maddesi. Başta oksijen, şeker ve hormonlar olmak üzere. Onlar gidiyor. Boşlar alınıyor diyelim. Bir de aşağıda bakın yeşil lenf damarları var. Bu da çok önemli. Neden? Şöyle ki burada esas olan şey lenf damarları bir kanalizasyon sistemi. Yani iş o kadar mükemmel icra edilmiş ki bu sistemde bir tıkanıklık olsa dahi lenf sistemi onu direne ediyor ve ana toplar damara dökülüyor. Şimdi bir tarafta kan var, bir tarafta hücre arası var, bir tarafta hücre var. Kandan o tarafa geçiş, atık maddeler de aynı şekilde kana geri dönüyor. Burada bir iki üç önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi kandaki protein ve albümün. Eğer bunlar düşük olursa kanda sıvıyı tutma şansımız yok. Asıl önemli olan tuz yani sodyum klorinin sodyumu bu hücreler arası sıvı alışverişinde önemli. Niye? Çünkü su sodyumu takip eder. İkisi el ele giderler. Bir de sodyumla potasyum arasında bir ilişki var. Sodyum potasyum arasındaki ilişki de hücreler arası sıvı alışverişinde önemli. O yüzden idrar söktürücüler sodyumu atar, su da peşinden gider ve aynı zamanda potasyumu da kaybederiz. O yüzden bazen diüretik idrar söktürücü kullananlara potasyum verilir. İş bu kadarla bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir de bu sistemin böbrek tarafı var. Böbrek tarafında bakın nefron diye bu gördüğünüz bir tübüler sistem var. Bu ünit her böbrekte milyonlarca var. Burada sıvı dengesi sodyum üzerinden yapılıyor. Sodyum atılıyor ya da emiliyor. Toksik maddeler de atılıyor. Gerekli maddeler geriye emiliyor. Ve bu bütün hepsi otonom sinir sistemi tarafından kontrol ediyor. Yani otomatik olarak beyindeki hipotalamusdan kontrol ediliyor. Arda bir bize susuz kaldığımız zaman sinyal gönderiyor. Biraz su içtiyor. Doğasıyla bu hassas sistemi idrar söktürücülerle bozmak hiç uygun değil. Ama bunun yanında işte maydanozdur, muzdur, kuşburnu, sarımsak, kare hindi, bahtu, değil mi? Avokado bu bu dikleriniz. Bunların hepsinde ufak bir diüretik etki var. Dolayısıyla bunları kullanabilirsiniz. Yani işi fazla karıştırmamak gerekiyor. İşi karıştırırsak sonra işin içerisinden çıkamayız. Efendim dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.